Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, şu anda meclisteyiz. Ee, ben Engelli Öğretmenler Temsilcisi Ahmet Güler. Yanımda da e, Beyaz Ayı Derneği Başkanımız Lokman e, Ayva e, var. E, kendisinin e, bize çok çok e, desteklerini e, gördük. Mecliste de e, şu anda da tam da bu konuyla alakalı buradayız. E, kendisiyle hem sohbet edelim hem de bu konularda görüşlerimizi alalım diye fırsatı değerlendirelim dedik. Başkanım e, engelli öğretmenlerle Buyurun. alakalı ııı e, içerilerimiz ııı e, Ben e, engelliler öğretmenlik yapmasının çok çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. E, bunun e, okumak önemli bir şey. Çok büyük bir başarı. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, eğitim fakültesi veya eğit öğretmenlikle ilgili bölümler okumak çok büyük bir başarı. Sonra öğretmenliğe geçtip geçmek ayrı bir başarı. Öğretmenlikte başarı göstermek de ayrı bir olay. Dolayısıyla bunların her aşamasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim e, engelli öğretmen adaylarımız e, mevcut engelli öğretmenlerin e, Yaptığı başarının sayesinde önlerinin açılacağını düşünüyorum. O yüzden halen öğretmenlik yapan arkadaşlarımın çok hassas olması lazım. Çok çalışmaları lazım. Özellikle öğrenci-öğretmen ilişkisi, öğrencilerinin başarısı vesaire anlamında insan ilişkileri noktasında engelli öğretmenler çok büyük başarı kazanması ve kendilerinden sonra gelecek engellilerinde öğretmen olmaları için önlerini açmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim beş yıl İngilizce öğretmenli yaptım, normal okullarda yaptım. Ee, ve orada da e, şunu fark ettim ki öğretmenlik aslında eğer arkadaşlarımızın kabiliyetleri uygunsa, engeller için çok uygun bir destek. O yüzden ben engellerin öğretmen olmakla destekliyorum. Allah sizden razı olsun başkanım. Ee, çok çok e, zaten engelsiz bir da e, evet devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bugün de çok çok yardımcı oldunuz. Eee zaten eee öğretmenler konusunda da bütün engelli öğretmenler adına eee ben sizlere de burada ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Eee Allah sizlerden razı olsun. Eee şimdi burada da birkaç kişiyle eee görüştük. Detayları daha sonra arkadaşlar sizlere Ali Rıza Hocamı bir yayın yapalım. Yine bu şekilde bildireceğiz. Lokman başkanımız Tabii. Allah razı olsun kendisinden burada anlattığımda e, anlattığında anlayacaksınız. Çok çok yardımcı oldu. Çok mütevazı ve iyi bir insan. Eee biz kendisini e, ben kendisiyle ilk defa tanışıyorum ama çok seviyorum kendisini. Tabii. Tanıyan herkes de benim gibi düşünecektir bu konuda. Çok. Allah razı olsun Eee şimdilik eee kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Ee, Haydi bütün arkadaşlarımız sevgilerim. Selamlarla gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.